Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni tro madenciliği sistemi tanıtacağım. Aşağıdaki bıraktığım linkten girip kayıt oluyorsunuz. Ee, benim davet kodumu girerseniz iyi olur. Kayıt olduktan sonra e, böyle bir ekran gelecek size. Bir saniye. Böyle bir ekran gelecek. E, buradan geldiğiniz zaman e, yatırım yapmanız gerekiyor. En az 5 TRX yatırım yapabiliyorsunuz. Buraya gelip copy address diyorsunuz. Bir saniye yanlış oldu. Ben 50 tron göndereceğim. 50 bir tr tron varmış. Bir tron da kesinti yapıyor. Tron çek diyoruz. İlk size ödemeyi nasıl gerçekleştiğimi göstereyim ki video bitene kadar hemen ödeme gerçekleşsin. Gördüğünüz gibi çekim talebinde bulunduk. Ee, biraz sonra gönderim yaptı dediğinde buraya gelip get the deposit amount demeniz lazım. Yoksa e, hesabınıza geçmiyor Tron. Şimdi kısaca site siteden bahsedeyim. Ee, buraya geldiğiniz zaman e, trading kısmı var. Buraya geldiğiniz zaman seviye veriyor 60 Tron. Burada gelen e, sermayeleri topluyorsunuz. Günlük kazanç oranı yüzde altı. Buraya geldiğiniz zaman e, takım var. Burada birinci seviyeden %10, ikinci seviyeden %5, üçüncü seviyeden ise %3 e, komisyon oranı kar elde ediyorsunuz. Yani siz davet ederseniz birisinin %10'unu siz almış oluyorsunuz. 100 tron yatırırsa 10 tronu siz almış oluyorsunuz. E, buraya geldiğiniz zaman e, paylaşma kısmı var. Buraya gel, e, tıklayıp copy link deyip arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Sistem çok basit. Gördüğünüz gibi global ortakları burada gözüküyor. Bütün e, Finans şirketleriyle anlaşmaları var neredeyse. Daha geçmemiş Tron hesaba. Buraya geldikten sonra buradan Türkiye'yi de seçebilirsiniz. <gülüyor> Gördüğünüz gibi burada birazdan para çekme de göstereceğim. Reali'nin zaman tanıtımını yapıyor şirketin ee, yerine işte ne işe yaradığını filan anlatıyor Sürekli Günlük madenilik gelir 106 direni kullanıldığında kayda hesap edilmiş başarı en az 5 trx yatırır yani en az 5 trx yatırıyorsunuz Fazla yatırım Fazla yatırmanız tavsiye etmem ve yatırım tavsiyesi değildir kesinlikle Kalıcı para çekme limiti 1 2999 günlük para çekme %2 buçuk depozito 3.000 19 1990 para çekme %3 depozito gibi işte burada size e, kısaca tanım yapıyor. Evet şu an geçti hesaba buraya da geçmesi bir dakika sürüyor. Yine de bir bakalım belki geçmiştir. Depozit deyip buradan depozit miktarını alına basın gönderdikten sonra tabii ki daha yetmediği için gözükmüyor tabii ki burada terfi ödülleri var ee, seviye atladıkça terfi ödül de artıyor gördüğünüz gibi 1 milyondan fazla var herhalde 17 milyondan hatta belki. Burada birikmiş kar oranını görüyorsunuz. Mesela siteye yatırım yaptığınız zaman site zarara karşı e, rezerv yapıyor. Bu yüzden e, zarar etmeniz çok düşük ihtimal yani. Tabi hiçbir sistemin garantisi yoktur ama yine de siz e, göz alacağınız miktarlarda yatırım yapın. Yatırım tavsiyesi değildir. Hala gelmesini bekliyoruz. normalde herhalde geçti şu an Aynen gördüğünüz gibi günlük para çekme limiti 1.25 tron yani günlük 1.25 tron çe çekebiliyorum Yani en yüksek kazanç oranını bu site veriyor Gördüğünüz gibi hemen TRX adresimizi kopyalayalım 1.25 tron, yani en yüksek veren bu kar oranıyla. Ee, Şifremizde girdikten sonra onaylamak diyoruz. Gördüğünüz gibi transfer successful dedi. Ee, bir dakika içinde de o geçiyor. Günlük yani düşünsenize 10 tronya tutuyorsunuz, yüzde ee, iki yani. 0.25 tron çekiyorsunuz eğer 10 e, tron yatırırsanız. E, ne kadar çok yatırırsanız o kadar erkenden amorti ediyor e, parayı. Birazdan geçecektir hesabı. Onu da göstereyim e, kant olması amacıyla. Zaten birçok kişi biliyordur bu siteyi. Buraya günlük ödül veriyor bu ödülleri toplamayı unutmayın Gördüğünüz gibi burada takım var Kar listesi var gördüğünüz gibi 60 tron çektik şey Gördüğünüz gibi hesabı 1.25 geçti. Şu an doğrulama bekliyor. Sistem mantığı bu kadar çok basit. Temel seviye geçiş var burada. Gördüğünüz gibi promosyon hesabından temel hesaba aktarım yapıyorsunuz. Bu kadar izlediğiniz için sağ olun.